Arkadaşlar merhabalar bu videomda mikro orjinal yayınlarının hazırladığı TTIT Geometry Soru Bankası kitabında ikiz kenar üçgen konusundaki yaki özelliği testinin çözümünü yapacağız. Çözümlere başlayalım. Yaki özelliğinden daha öncesinde de bahsetmiştik bu yükseklik açı ortay kenar ortay ve ikiz kenarlık dört özelliğin ikisi sağlanıyorsa diğerleri de sağlanıyordu. Bu daki de denilebiliyor yükseklik yerine diklik de söylenebiliyor aklınızda bulunsun hadi bakalım şuna. Evet örnek 1'de diklik tabanı keş parçaya bölmüş. Yani yükseklik de var kenar ortaylık da var. O zaman diğer çarplar sağlanacak. Hocam bu açı ve bu ikiz kenar üçgendir. E 110sa burası 70'tir. 70-90'sa burası kaç yapar? 20. Dolayısıyla alfayı kaç buluruz? 20 derece olarak buluruz. Örnek 1 20 çıktı. Geldik örnek 2'ye. Şimdi bakıyoruz burada. Şuradaki üçgende hem açı ortaylık var hem de kenar ortaylık var. Demek ki 2'şer sağlandı. Diğerleri de sağlanır. Bu bir ikiz kenar üçgendir. E ikizkenar üçgende çizilen açıortay aynı zamanda yüksekliktir. E, ne var burada? 3 5 3 4 5 üçgeni Pisagor bağıntısından. Bizden de BC isteniyor. Burası 4 ise burası da 4 oldu. Toplamda BC'ye uzunluğu da 8'e eşit oldu. Örnek 2 8 yaptı. Geldik örnek 3'e. Şuraya bakıyorum. Ne verilmiş? Açıortay ve yükseklik. Bak aynı anda hem açıortay hem de yükseklik sağlanmış. O zaman bu bir ikizkenar üçgendir ve tabanı iki eş parçaya böler. Yani buradan x artı iki eşittir. 2x eksi 1 ise böylelikle x'i kaç buluruz? 3 buluruz. E x 3 ise burası 5 çıktı. Burası da 12 mi çıktı? Evet. Şurası da 5. 5 12 ne üçgeni? 13 üç üçgeni. Yani burası 13 burası 13 oldu. Çevre isteniliyor bizden. 13 13 5 ve 5'in toplamı 13 13 5 ve 5'in toplamı isteniliyor. Çevrede böylelikle kaç çıktı? 36 çıktı. Örnek 3 36 oldu. Geldi örnek 4'e. Bakıyoruz burada dik taban iki parçaya bölmüş. Bak iki tane şarj sağlanmış. Aklımıza ne geldi? ikizkenar kenar. Bazen ikizkenar kenar olmayabilir. Biz kendimiz oluşturacağız. Hemen şöyle yüksekliğin kollarında ikizkenar kenar oluşturduk. Hocam şu ikizkenar kenar olduğu 13 ise burası da kaç oldu? 13. Episagor. 5, 13. Ne üçgeni? 5, 12, 13 üçgeninden x 12 olarak buluruz dostum. Evet örnek 4, 12 geldi. Geldik örnek 5'e. Yine aynısı. Dik taban iki parçaya bölmüş. Aklına ne geldi? İkisi kenar. Aklına gelen başına gelsin. Hop oluşturdun. Şurada ikizkenar kenarı oluşturduk. Yüksekliğin kollarında. E o zaman burası x. E. Burası da nedir? X'dir. E 3-4-5 üçgeninden. X'i de kaç buluruz? 5 olarak buluruz. Dolayısıyla kaçıncı soru bu? Örnek 5. 5 oldu. Geldik örnek 6'ya. Bak dik tabanı keş parçaya bölmüş. Yükseklik. Hemen kollarında. Aklımıza ikiz kenar geldi. Hemen ikizkenarlı kenarlı oluşturalım orada. Hop şöyle oluşturduk. E o zaman şununla şu birbirine eşit oldu hocam. Bak önceden alakasızdı bu eşitlik. Şimdi yan yana geldi. İkiz kenar yani burası da alfa mı oldu? Evet. E hocam burada da ikiz kenarlık var. 40 saat. Burası da 40'tır. E şu üçgende 2 iç açı 1 dış açı değil mi? Evet. 40 ile 40'ın toplamı kaç yaptı? 80 yaptı. Alfayı böylelikle 80 bulduk. Ve bu testi bitirmiş bulunuyoruz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda. Yaki özelliğinin kazanım testinde. Görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.